Siyah at gördüyseniz lider olacağınıza, çok yüksek bir mevkiye geleceğinize işaret eder. Ata bindiğinizi gördüyseniz, bebek bekliyorsanız erkek olacağına işaret eder. Rüyanızda at sürüsü gördüyseniz, istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğine, müjdeli haberler alacağınıza, makam sahibi olacağınıza, kendi işinizi kuracağınıza, iyi bir eşe, hayırlı evlatlara, eğer sürüdeki bir ata bindiyseniz ev sahibi olacağınıza, At sürüsü beyaz ise evli diye yakın çevrenizden mutlu haberlere, yabani at sürüsü gördüyseniz özgürlüğe beklediğiniz haberlerin olumlu olacağına işaret eder. Rüyanızda siyah at sürüsü gördüyseniz işinizde ilerleyeceğinize, işinizi büyüteceğinize, düşmanlardan kurtulacağınıza işaret eder. Genç biriyseniz kendinizi ispat edeceğinize, gireceğiniz işte başarılı olacağınıza, varlıklı bir aileden birisiyle evleneceğinize ve uzun yıllar mutlu olacağınıza işaret eder. Rüyanızdaki ad sürüsü kahverengi ise başarılı olan kimselerle bir araya geleceğinize, onlarla ortaklık ve dostluk kuracağınıza, bu sayede kalıcı ve yüksek makam sahibi olacağınıza, bu şekilde zaferler kazanacağınıza işaret eder. Rüyanızda beyaz at sürüsü gördüyseniz çok iyi bir insanla tanışacağınıza, bekarsanız evlenmeye, yaşamanıza sıkıntı çekmeyeceğinize, kazancınızın bereketli olacağına, isteklerinize yavaş yavaş ulaşacağınıza, beyaz bir ata bindiyseniz makam elde edeceğinize işaret eder. Rüyada ata bindiğinizi gördüyseniz itibarlı bir işte yükseleceğinize, bu makamda itibar göreceğinize işaret eder. Bindiğiniz at kahverengi ise hayallerinize kavuşacağınıza, emeklerinizin boşa gitmeyeceğine, maddi anlamda rahatlayacağınıza, bunun da yaşam boyu süreceğine işaret eder. Rüyanızda beyaz ata bindiğinizi gördüyseniz en çok istediğiniz bir şeye ulaşacağınıza, ettiğiniz duaların kabul edileceğine, yaşamınıza zaferler kazanacağınıza, güç ve kudrete ulaşacağınıza işaret eder. Rüyanızda siyah ata bindiyseniz zenginliğe kavuşacağınıza, paranızın çoğalacağına, sosyal alanda sözü geçen bir kimse olacağınıza işaret eder. Rüyanızda beyaz at sevdiyseniz, Muradınıza arayacağınıza, sevdiğiniz kişiye kavuşacağınıza, iç hayatınızda istediğiniz makama ulaşacağınıza işaret eder. Rüyanızda seyahat sevdiyseniz, işinize size başarı getirecek adımlar atacağınıza, hayatınıza size mutluluk verip yardımcı olacak insanlar geleceğine işaret eder. Rüyada kırmızı at gördüyseniz, çevrenize yaptığınız adımlardan dolayı, yardımlardan dolayı saygı göreceğinize, sevileceğinize, isteklerinizin gerçekleşeceğine, mal ve paraya işaret eder. Rüyanızda at yavrusu gördüyseniz, maddi ve manevi anlamda geleceğinizin açık olacağına, Hayırlar yapacağınıza işaret eder. Evliyseniz çocuk sahibi olacağınıza, huzur, mutluluk olacağına, evliliğinizin ömür boyu mutlu geçeceğine, bir adak atayacağınıza, dileğinizin gerçekleşeceğine, iş hayatında başarılı olacağınıza, kariyer yapacağınıza işaret eder. Rüyanızda at yavrusu sevdiğinizi gördüyseniz, yakın zamanda nişanlık yaşayacağınıza, işinize çok önem vereceğinize, sevdiklerinizi koruyacağınıza, yaşamınız boyunca sorumluluklarınızı yerine getireceğinize işaret eder. At yavrusu beyaz ise karşınıza çıkacak büyük fırsatlara, beklediğiniz şeylerin gerçekleşeceğine, at yavrusu siyah ise işinizde başarıyı çabuk elde edeceğinize, disiplinli çalışmanız sonucunda kimseye muhtaç olmayacağınıza, ailenize bakacağınıza ve mutlu olacağınıza işaret eder.